Merhaba arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz 10. sınıf kimya tekrar testlerinden bugün 2. ünitenin 2. bölümünü çekeceğiz 11 ve 20. soruları yapmaya çalışacağız umarım faydalı bir video olur hepimize kolay gelsin 2. ünitenin 11. sorusuyla Başlıyoruz. Benzer benzeri iyi çözer. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür demiş. X ve Y sıvıları karıştırıldığında berrak tek fazla bir karışım oluştuğuna göre. Yani homojen karışım oluştuğuna göre diyor. homojen Bu karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. kesinlik bildiren sorularda dikkatli oluyoruz. X ve Y maddeleri homojen bir karışım oluşturuyorsa e, ikisi de Benzer olmak zorunda ya polar polardır ya da apolar apolardır diyebiliriz arkadaşlar iki durumda olabilir. X veya homojen bir karışım olmuştur. Evet arkadaşlar doğru X veya polar olabilir. Evet polar da olabilir apolar da olabilir. X veya kimyasal özelliklerini korumuştur. Evet arkadaşlar karışımlar fiziksel madde topluluklarıdır. Karışan maddeler kimyasal özelliklerini her zaman korur demiştik karışımların genel özelliklerinden bir tanesidir bu da doğrudur x ve y'nin kütleler arasında belirli bir oran vardır belirli bir oran arkadaşlar bileşiklerin özelliğidir bileşiklerin özelliğidir ee, sabit oranlar kanunu katlı oranlar kanunu e, kimya kanunlarından iki tanesidir bu da bununla alakalıdır. Karışımlarda herhangi bir oran yoktur. Örnek olarak salatayı az tuzlu seven bir insan salatayı az tuz atar. Çok bol tuzlu seven bir insan da bol tuz atar. Yani karışan maddelerin arasında kütleler arasında belirli bir oran yoktur. X ve Y apolar olabilir. Demiştik arkadaşlar polarsa polardır. Apolarsa apolardır. Yani bu da olabilir. Olmayan şık D şıkkıdır diyoruz. 11. sorumuzun cevabını de işaretleyip 12. soruya geçiyoruz. Aynı ortamda bulunan Şekildeki çaylara belirtilen miktarlardaki kesme şekerler atılarak tamamen çözülmesi sağlanıyor. Birinci bardaktaki çay ikiye göre seyreltik, üçüncü bardaktaki çay da ikiye göre derişiktir. Yani iki, üçe göre seyreltik, bire göre derişiktir. Yani, e, derişikten seyreltiğe göre bir e, seyreltiktir, ikiden iki de seyreltiktir, üçten e, diyebilirsiniz. Ya da üç derişiktir, ikiden iki de derişiktir, birden de diyebilirsiniz. Çaylara eşit miktarda su eklendiğinde şeker tatları azalır. Eğer Tümle eşit miktarda su eklersek arkadaşlar çözeltileri seyreltmiş oluruz. Kıymetli arkadaşlarım bakın buraya bir tane şeker atmışlar. Bu ikinci çözeltiye iki tane, üçüncü çözeltiye de üç tane şeker atmışlar arkadaşlar. Kesme şeker. Buna göre diyor kıymetli arkadaşlarım bardaktaki e, şunu biraz küçültelim. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor. Doğruları arıyoruz arkadaşlar. Bir seyreltik ve derişik kavramları. Karşılaştırılan çözeltiye göre farklılık gösterebilir. İki de gördüğümüz gibi arkadaşlar bire göre, derişik üçe göre seyreltiktir. Bu doğrudur arkadaşlar. Çözünen madde miktarı daha çok olan çözelti her zaman derişik çözeltidir arkadaşlar. Çözünen madde miktar daha çok olup çözelt çözücü miktar da çok olabilir. Yani her zaman bu doğru değildir. Örnek olarak verecek olursak arkadaşlar mesela atıyorum 200 gram suda, bakın 200 gram suda 40 gram e, şeker çözünsün. Bakın 240 gramlık şekerli su yani %20'lik bir çözeltimiz var burada. Ee, diyelim ki 50 gramlık suda da 10 gram şeker çözülsün arkadaşlar. Ne oluyor? Burada da e, yaklaşık arkadaşlar %20'lik bir çözeltimiz oluyor. Ee, gördüğünüz gibi yani e, çözülen madde miktarı çok olan çözelti her zaman derişik değildir. Burada madde miktarı fazla ancak seyraltiktir. Yani bu iki çözelti karşılaştığında bir derişiktir ikiye olabilir bir çözeltiye çözücü ilave edilirse çözelti seyreltik olur Şimdi arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru tam üniversite tadında bir soru ee, bu üçüncü yargıyı normalde okuduğumuz zaman arkadaşlar hemen evet doğrudur dememiz gerekiyor. A aslında bu böyle değildir. Bakın dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela atıyorum şu çözeltiye 10 mililitre daha su e ekledik ya da çözücü ekledik arkadaşlar ya da 10 gram daha çözücü ekledik. 2 ile arasındaki derişim farkı e değişmiyor. Yine 3 derişim çözelti oluyor ikiye göre yani her zaman e, seyraltik olmayabilir arkadaşlar bu da yanlıştır o halde hangisi doğrudur aşıkkı yalnız bir doğrudur diyoruz ve 13. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar evet 13. sorumuza baktığımızda bir çözeltiye çökelme olmadan sadece çözülen madde eklenirse bakın tuz şeker eklenirse veya çözeltiden sadece çözücü madde uzaklaştırılırsa veya buharlaşma gibi çözeltinin kütlece yüzde derişimi artar evet arkadaşlar buna göre yüzde %10'luk 200 gram şekerli su çözeltimiz e, 200 gram şekerli su arkadaşlar. Şöyle diyelim çözeltinin tamamı 200 gramdır. %10'luk dediğine göre arkadaşlar bunun içerisinde su miktarı e, ne oluyor? Su miktarı 180 gram oluyor. E, şeker miktarı da ne oluyor arkadaşlar? 20 gram oluyor. Evet 180 artı 20 200 gram şekerli su. Başlangıçtaki şeker miktarının 5 katı kadar şeker eklemek. Bakın. Başlangıçtaki şeker miktarının 20 gramın üzerine 5 katı kadar yani 100 gram daha şeker ekliyoruz. 280 gram su oluyor, çözelti oluyor arkadaşlar 5 katı. 150 gram su buharlaştırmak 180 gramdan 150'sini çıkartıyoruz Burada 30 gram su kalıyor Çökelme olmadan diyor arkadaşlar Bunları yaptığım zaman çökelme olmayacak 50 gram şeker ekleyip 75 gram su buharlaştırmak Yine şeker ekliyoruz yani çözünen madde miktarını arttırıyoruz Çözücüyü azaltıyoruz arkadaşlar Yapılan işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanırsa çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi 40 olur hmm, Anladım tamam Şimdi %40 olur. Burada matematiksel işlem yapacağız arkadaşlar. E, derişim arkadaşlar biliyorsunuz kütlece yüzde derişim C ile gösterilir. Çözünen bölü çözelti, çözelti çarpı 100'dür değil mi? Doğru mu? Evet, şimdi başlangıçtaki şeker miktarını bakın başlangıçta ne neyimiz var arkadaşlar? Bunları ayrı ayrı yapacağız. Şurayı silelim. Tekrar başlangıç burası. Evet, 180 gram suyumuz var çözücümüz 20 gramda şekerimiz var. Ne yapıyoruz? Başlangıçta şeker miktarının 5 katı şeker eklemek. Başlangıçtaki şeker miktarının 5 katı kadar. Yani 100 gram daha şeker ekleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar 120, 180 daha 300 mi oluyor arkadaşlar? 300 gram. Bakalım. Çözünen madde miktarı 120 bölü çözelti 300 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar şu gitti 3 3'e böldüğümüz zaman 40 oluyor yani birinci durum doğrudur ikinciye baktığımız zaman 150 gram su buharlaştırma. bakın 180 gram suyumuz vardı 150 gramını buharlaştırdığımız zaman ikinci durumda 30 gram suyumuz oluyor şekerimizde 20 gram toplam 50 gram hemen yapalım arkadaşlar 20 bölü 50 Çarpı 100 diyoruz. Şu şu 50 sadeleşir. Burada 2 kalır. 2 kere 20, 40. Evet ikinci durumumuz da arkadaşlar %40'lık oluyor. Üçüncü duruma bakalım. 3 durumda 50 gram şeker ekleyip 75 gram su buharlaştırmak. 20 gram şekerimiz vardı. 50 gram daha ekledik. 70 gram oldu arkadaşlar. Çözülen madde 70 gram oluyor. 75 gram su buharlaştıracağız. Ee, ne oluyor? 105. 70 de e çözeltimiz... Şey şekerimiz arkadaşlar. Yani 75 gram su buharlaştırdığımız zaman 105 gram suyumuz kalıyor. Ee, şekerimiz de 70 gram oluyor arkadaşlar. 105 artı ten çözeltimiz 175 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir matematiksel işlem yapacağız. Ne oluyor? Şimdi bakalım 70 çarpı 100 ya da şöyle yapalım. 5'e bölünür. E bölünür. Arkadaşlar bu Burada 20 kalır. Burada 35 olur arkadaşlar. Şu 35 şu 35 ikiye bölünür. Evet Evet arkadaşlar buradan da %40'lık oluyor. Yani 3'ü de doğru oluyor arkadaşlar. Şimdi 5'e böldük. 17'de 5 3 kere var. 2 kalıyor. 25'te 5 5 kere var. 35 burasını da 5'e böldük. 20 sadeleştirme yaptık. 35'i 70'e böldük arkadaşlar. 2 çıktı 2 çarpı 20'den 40. Evet 3'ü de %40'lık çözelti oluyor arkadaşlar. E şıkkını işaretleyip 14. soruya giriyoruz. Evet 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Evet. Bunun formülü de şudur arkadaşlar. Kütlece yüzde derişim C ile gösterilir. Deminki dediğim gibi çözünen madde bölü çözelti Çözelti. Çözelti bakın e, öğrenci arkadaşlarının en fazla hata yaptıkları yer. Soruda su veriliyor ya da çözücünün miktarı veriliyor. Hemen buraya yapıştırıyorlar çözücüyü. ÖSYM'de öğrencinin bu hatayı yapabileceğini düşünüyor. O şıkkı da buraya koyuyor. E, ve öğrenci doğru yaptığım zannettiği çok basit bir soruyu yanlış yapmış olabiliyor. Çözülen madde bölü çözelti. Çözelti ne demek? Çözücü artı çözülen. Kütlece %20'lik 150 gram şekerli su. Bakın çözelti vermiş. 20 gram şeker, 30 gram su ekleniyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Elde edilen çözeltinin 60 gramı bir bardağı boşaltılıyor. Buna göre bardakta kaç gram şeker vardır diyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu kütlece %20'lik şekerli su, suyu, e, ç, şeker miktarını bulalım arkadaşlar. Hemen bu formülden de bulabilirsiniz. Kafadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. 20 eşittir şeker miktarını bilmiyoruz çözelti miktarımız 150 çarpı 100 arkadaşlar şu gider şu gider burada ne kalır arkadaşlar 5 kalır şu 5 de şu da sadeleşir ne olur 30 x eşittir 30 yani şeker miktarımız 30'muş e o zaman birinci durum için yazıyorum arkadaşlar ilk %20'lik için yazıyorum 120 gram suyumuz var 30 gram da şekerimiz var toplamı 150 gram şekerli su çözeltimiz %20'lik %20'lik derişiminde yazalım şuraya ne yapıyorlar arkadaşlar 20 gram şeker ekliyorlar bakın 20 gram şeker ekledik 30 gram da su ekliyoruz 30 gram da su ekledik elde edilen çözeltiden bir, bir kere şuna bir bakalım 150 gram suyumuz oldu 50 gram da şekerimiz oldu ne yapıyoruz bunun da hesabını yapalım 50 bölü 150 artı 50 200 çarpı 100'den şu sadeleşti 2 kaldı %25'lik oldu yani ikinci çözeltimiz %25'lik %25'lik elde edilen çözeltiden 60 gramı bir bardağa boşaltılıyor diyor. Arkadaşlar 60 gram bakın çözeltimiz 60 gram. Delişimimiz kaç? 25'lik. Hemen yazıyoruz bakın %25 eşittir. Çözeltimizin miktarı 60 çarpı 100 bize şekeri soruyor. Hemen şununla şunu sadeleştirdik arkadaşlar. Ya da tamam böyle yapalım. Ya da şöyle yapalım. Şu 25 ile 100'ü sadeleştirelim burada 4 kalır. 4x eşittir. 60. 60 bölü 4'ten x eşittir. Nedir arkadaşlar? 15. C şıkkı 15 gramı işaretliyoruz. Evet. 14. sorumuz da böyleydi. Biraz karışık oldu gibi düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şurayı tekrardan yazacağım. Şimdi arkadaşlar çözeltimiz %25'lik. Hemen formülde yerine koyuyoruz. Şu formülde. %25 eşittir. Çözeltimiz ne kadar? 60 gram. Bakın çözeltinin kısmına da 60 çarptı yazdım 100 dedim. Bizden şeker miktarını bu 60 gramlık çözeltideki şeker miktarını soruyor. Arkadaşlar şurası 25'e bölünür burası da 25'e bölünür. Burada 4 kalır 60 kere 1 60 eşittir 4x her iki tarafı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar x eşittir 15 çıkar. Tamam 15 evet geçelim 15. soruyu arkadaşlar. Şimdi 15. sorumuza bakalım. Derişik ve seyreltik çözelti ifadeleri çözeltilerin derişimlerinin karşılaştırmada kullanılır. Bir çözeltinin tek başına seyreltik ya da derişik olduğuna karar verilemez. Tabi bir çözeltiye göre e, en az iki çözelti olması lazım. Birine göre seyreltik birine göre derişik olabilir yani. Ayşe laboratuvarda üç farklı çözelti örneği hazırlamıştır. Bakın sodyum klorür 500 gram, sodyum klorür 300 gram, sodyum klorür 100 gram. %10, %30'luk %10'luk %20'lik diyor kıymetli arkadaşlarım. Ayşe'nin hazırladığı bu çözelti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar tamam. Bakalım ikinci çözelti en derişiktir. İkinci çözelti en derişiktir diyor. Arkadaşlar zaten bakın. E, derişik, derişim ne, ne demektir arkadaşlar? Yani e, 100 gram madde içerisindeki çözülen maddenin gram cinsinden miktarıdır. %30'luksa bu arkadaşlar 100 gramda 30 gram vardır. %10'luksa 100 gramda 10 gram vardır. %20 ise 100 gramda 20 gram vardır. Yani en dereşiği 1 olacaktır. Birinci yargımız kesinlikle yanlıştır. Biz doğruları arıyoruz arkadaşlar. 2'ye baktığımızda birinci çözelti ikinciye göre daha dereşikli. Zaten birinci çözelti dereşiktir. 3'ten o da derişiktir 2'den yani 2 en seyreltiktir yani ikinci yargı kesinlikle doğrudur 3. yargıya baktığımızda 3. çözelti 1.ye bir, göre derişik 2.ye göre seyreltik tam tersi 3. çözelti 1.ye göre seyreltik 2.ye göre derişik olacak bu da yanlıştır doğru seçeneğimiz B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar 16. soruya geldiğimizde hacimce 100 birim olan bir çözeltide kaç birim hacim çözünen madde olduğunu belirten ifadeye hacimce yüzde derişim denir. Tabloda 3 ayrı etanol çözeltisine ait miktarlar verilmiştir. Bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada yanlış arıyoruz. Birinci çözelti etanol 10 mililitremiş, imiş. Su ise 90 mililitremiş, imiş. %10 değil mi? Yani çözelti 10 artı 90 100 %10'luk. Bu %10. Yazalım şuraya. 230'a 250 e, 230'a 20'ymüş arkadaşlar. Bakalım 250 ne yapalım? E, 20/250 çarpı 100 diyelim şuradan. Şu 0, sıfır, şu 0 sıfırla gider. 10 25'e 5'e bölünür. 2. Burada ne kalır? 5 kalır. E, niye tam çıkmadı bu? 10 gitti. 15'e bölünür. Bu da 5'e bölünür. Burada 5 kalır. Şu 5 de şunla sadeleşir arkadaşlar. Burada 4 kalır. Evet 8 tam çıkıyormuş ya. Bu da ikincisi de %8'lik çözeltiymiş. 285'e 15. Arkadaşlar 15 çözünen madde. 300'de çözeltimiz arkadaşlar. Çarpı 100 diyoruz. Şuradan sadeleşiyor 3. Bu da %3'lük çözeltiymiş. %3'lük. Etanon su kalıştığının toplam hacminin değişmediği kabul edilecektir. Evet tabi etanın uçucu bir maddedir. Ee, böyle bir e, cümleyi düşünmemiz gerekiyor. Birinci ve üçüncü çözeltiler aynı sıcaklıkta karış, karıştırılırsa son çözeltinin hac, hacimce %8 olur. Peki yapalım arkadaşlar. Birinci çözelti. Şöyle yapabiliriz bunu. E, M1 çarpı M1 x %1 birinci çözeltinin artı M2 x %2 ikinci çözelti eşittir M toplam x derişim değil mi? Şimdi %C1 diyelim. %C %C2 diyelim. Evet. Bakalım birinci çözeltimiz neydi arkadaşlar? 100 100 ml 100 x 10 artı ikinci çözeltimiz eee %3 düşmüş. 3 çarpı 300. Eşittir. 100 bundan, 300 de bundan 400 oluyor arkadaşlar. 400 çarpı 100 de derişim diyoruz. Değil mi? Bunu bulacağız. Ne oldu arkadaşlar? 1000, 300, 1900 10 çarpı 100, 1000 3 çarpı ile üçüncüyü karşılaştırıyoruz değil mi? Evet. %3 çarpı 300 1900 1900 eşittir 400, şu 2 sıfır, şu 2 götürür. Tam çıkmadı. Niye tam çıkmadı? 19 bölü 4. Arkadaşlar, %c toplam. Son, özür dilerim. 19 bölü 4, 4 kere var. 16 gibi bir şey çıktı. Evet. Yani tam çıkmadı arkadaşlar. Birinci yargımız yanlış. Evet. ikinci yargımıza geçiyoruz arkadaşlar. Birinci yargımız yanlış. Zaten yanlışı soruyormuş. İkinci çözeltiye 150 mililitre su eklenirse çözelti hacimce %5'lik olur. İkinci çözeltiye ne, ne ekliyoruz arkadaşlar? 150 mililitre su ekliyoruz. Tamam. Arkadaşlar ne oldu? 200, 380 mi oldu? 380 yani 20'ye 400 oluyor arkadaşlar. Çarpı 100 diyoruz. Şunlar sadeleşiyor. 4 bölü 20 %5 oluyor. %5 ikinci yargımız doğru Üçüncü çözaltı, 3. çözelti en seyreltik çözeltidir %3'lük doğrudur arkadaşlar 2. çözelti çözülen maddenin hacmi çözücü hacminden daha azdır 2. çözelti çözülen madde hacmi çözünen madde hacmi 20 çözücünden daha azdır bu da doğrudur arkadaşlar 1. çözelti en dereşiktir %10'luk en dereşiktir bu da doğrudur yanlış olan 1'dir diyoruz ve 17. soruya geçiyoruz Hacim esasına göre verilen yüzde çözeltiler 100 hacim birimi mililitre litre metreküp çözeltide kaç hacim birimi çözünen olduğunu gösterir arkadaşlar. Hacimce yüzde 25'lik 300 mililitre glikol çözeltisi hazırlamak için aşağıdaki işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Yüzde 25'lik 300 mililitre glikol çözeltisi arkadaşlar. Evet 25 mililitre glikolün üzerine e, damla damla 275 mililitre su eklenip. Karıştırılmalıdır diyor arkadaşlar. 75 mililitre glikol bir miktar su içinde çözü, çözülüp hacim hacmi su ile 100 mililitreye tamamlanmalıdır. 75 mililitre glikol 300 mililitre su içinde çözülmelidir. 50 mililitre glikol bir miktar suda çözülüp üzerine 250 mililitre su eklenmelidir. 60 mililitre glikol üzerine 240 mililitre su eklenmelidir diyor arkadaşlar. Bir kere şöyle yapalım. 25 eşittir 300 şurada x diyelim glikol miktarına bu da eşittir 100 şu 3, 3 ile 25 çarptığım zaman x'in 75 olduğunu buluruz burada tamam mı hacimce baktığımızda 75 mililitre olduğunu buluruz yani glikol bir kere 75 mililitre olması lazım yani a şıkkı e şıkkı ve d şıkkı gitti arkadaşlar bakalım şimdi 75 mililitre glikol ise arkadaşlar 225 mililitre de su olacak nasıl yapmamız gerekir? Önce, önce arkadaşlar şu da gitti. Çünkü 75'e 300 diyor. 375 oluyor. Bizim toplamımız 300 olacak. Çünkü çözeltimizin miktarı 300 mililitre glikol çözeltisi diyor. suyla beraber 300 olacak toplamı. Şimdi 75 mililitre glikol uçucu olduğu için öncelikle bir miktar su içerisinde çözülüp hacmi su ile 300 mililitreye tamamlanmalıdır. Yani B şıkkının doğru olması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Evet 18. soru 100 gram çözeltide çözülmüş maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim denir. Daha önceden de yapmıştık arkadaşlar. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? 100 gram suda 35 gram tuz çözüldüğünde çözeltideki tuz derişimi %35 olur. Yanlış arkadaşlar. Niye? Bakın 35 bölü 135. Bakın 100 gram suda diyor. Çarpı 100. Arkadaşlar burada e, çözeltinin hacimce şey, kütlece yüzde derişimi. 35'ten daha düşük olur arkadaşlar. Yani ne yapalım? İşte 5 ile 5, 5 sadeleşir. 5 ile sadeleşir. Burada 7 kalır. Burada 2, 15, 23 kalır arkadaşlar. İşte 7 bölü 23 çarpı 100. 700 bölü 23. Yani... %35'ten çok çok daha düşük olur. Evet, ikincisi ikinciye baktığımız zaman bir birinci yargı yanlıştır. Kütlece %5'lik sodyum kloru çözeltisi hazırlamak için 5 gram sodyum klor ile 100 gram su karıştırılır. Yanlış arkadaşlar. 100 gram içerisinde çözünen 100 gram çözelti içerisinde çözülmüş olan madde miktarıdır. Burada 5/105 oluyor arkadaşlar. Çarpı 100 oluyor. Bu da 500/105 yaklaşık 4.8 gibi bir şey oluyor. Yani %5'likten biraz daha az oluyor. Evet. Gelelim arkadaşlar. 3'e bir çözeltide 16 gram su ile 4 gram şeker varsa çözeltideki şeker derişimi %20'lik olur. Bakalım. Şimdi çözeltimiz kaç gram oluyor? 16 gram su, 4 gram da şeker 20 gram oluyor. Değil mi? Hemen formülde yerine koyalım. Çözünen şeker 4 gram. Çözelti 20 gram çarpı 100 diyoruz. Bu da eşittir %c yani yüzde %derişim. Şu 20 ile şu 100 sadeleşir. 5 kalır. 5 kere 4 derişim eşittir. %20'lik olur. Evet. Yani sadece 3. yargımız doğrudur. O da C şıkkıdır. Yalnız 3 diyoruz. Ve 19. soruya geçiyoruz. Aynı şartlarda hazırlanan <gülüyor> affedersiniz. Bazı çözeltiler için aşağıdaki tabloda çözücü ve çözülen miktarları verilmiştir. Tabloya göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet. Serum çözelti 770 gram su, 7.2 gram yemek tuzu. Kolonya 200 gram su, 800 gram metil alkol. Evet deniz suyu 110 gram su, 4 gram yemek tuzu. Bakalım. Çözeltileri oluşturan maddelerin miktarlar arasında belirli bir oran vardır. Arkadaşlar çözeltilerde dedim ya belli bir oran yoktur arkadaşlar. Yani karışımlarda belli bir oran yoktur. Oran olan şeyler arkadaşlar nedir? bileşiklerdir. Doğru mu? Doğru. Evet. 2'ye bakalım. Yüz, çözücü miktarı çözülen miktarından her zaman daha fazla olmalıdır. Arkadaşlar şekerli su da öyle değil ama atıyorum bakın kolonya da öyle. Ee, serum da öyle değil. Mesela bakın burada 7.2 gram burada 770 gram. Burada da tam tersi çözücü sudur ama su miktarı azdır. Yani bu da yanlıştır arkadaşlar. Deniz suyu seruma göre daha derişik bir çözeltidir. Şimdi deniz suyu bakalım 4 gram yemek tuzu 114 gram çözelti 110 artı 4 eşittir 114 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar ne yapıyor 400 bölü 114 400 bölü 114 arkadaşlar yaklaşık 3 3 buçuk gibi 3.7 gibi bir şey çıkıyor burada yüzde 3.7 gibi bir şey çıkıyor Serma baktığımız zaman arkadaşlar Evet. Seruma baktığımız zaman 7.2 gram 770 çarpı 100 diyoruz. Arkadaşlar şunla şunu sadeleştirebiliriz. 72 bölü 77. Bu da eşittir. Yüzde birden bile az arkadaşlar. 0.9. Yani e, bir seyratiktir. 3 dereşiktir. Deniz suyu seruma göre daha dereşiktir. Doğru arkadaşlar. Sadece A şıkkı doğrudur diyoruz. Evet. Gelelim 20. sorumuza arkadaşlar. Bu bölümün son sorusu. Kütlece gelişim 100 gram çözeltideki herhangi bir bileşenin gram cinsinden kütlesidir diyor. Buna göre aynı şartlarda kullanılarak hazırlanan çözeltilerden hangilerinde şekerin kütlece yüzde dereşimi 20 olur diyor. Bakalım. Birinciye bakalım arkadaşlar. Birinci de Çözünen madde miktarı onu şey 3 çözelti miktarı su artı şeker 15 çarpı 100 diyoruz arkadaşlar üçte 5 15 sadeleşir 5'e bir kalır yüzde 5'e bölünür yüzde yirmilik Evet birinci e, yargımız yüzde yirmilik çözeltiyi elde ettik ikiye baktığım zaman 5 gram şekerli 15 gram su Nedir arkadaşlar? çözünen 5 gram 15 gram suyu da eklediğim zaman 20 gram çözeltimiz olur. Çarpı 100 diyoruz arkadaşlar. %20 sadeleşir 5. 5 kere 5'ten ikinci e, yargımızda %25'lik bir çözelti elde ederiz. Üçüncü yargımıza baktığımızda arkadaşlar şeker miktarı 7, 7 bölü 28 artı 7 yani çözü, çözücü artı çözünen eşittir çözelti 35'tir arkadaşlar. Çarpı 100 diyoruz burada da 7 ile 35 sadeleşir. Burada 5 kalır. Burada 1 kalır. 100'ü de 5'e böldüğümüzde bu da %20'lik oluyor. Yani doğru seçeneğimiz 1 ve 3 C şıkkı olacaktır. 1 ve 3 de %20'lik. 2 de ise %25'lik. Çözelti elde ederiz. Evet arkadaşlar. ikinci ünite ikinci bölümü burada bitirdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayınız. 3. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.